Özgeçeriki çeşit normat nasıl darecan diye çarmanat barberek, Allah uçlar bulsun, cingil bir geçeğravız. içi taştaktan tanı da gele çekinizde baratan haygılur şey günü kıdıra Haydassın seni sandarcan ne standcan ne ak suyunun dayratın vaga qayıdır ürkü yezi ağ lolonub püyü bara alan sayın suyu parata ayal zatdan başqa çatdi boş alı bağan tomhomuzdur bardaqşam tonu teshib ötüm sen üçü Yüz yüz Nisan dairesi, Nisan dairesi, Nisan dairesi. Ak suyunun Sayın suyu parada Kayan başka Açan sizi Gülü tünü Şemsin mendi yarıldı Büyük beni güdür benim standareşan Nisan dar yedi Aloğlulu alan sayın s suyü parata başka uzaktan başkaça başka Ya Sezi.